Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet malumunuz üzere bugün merakla beklenen Sayın Berat Albayrak'ın ekonomik reform paketi adı altındaki yeni paketinin detaylarını öğrenme şansına sahip olduk. Bu videodaki amacım bu açıklamalar sonrasında paketin ardından dolarda ve de dolar tl'de ve de borsada Nasıl bir reaksiyon olduğu, piyasaların bu konuya nasıl bir tepki verdiği veya nasıl algıladığı konusu. Sevgili arkadaşlar, Sayın Berat Albayrak saat 11 itibariyle kamerada karşısına geçti ve sözlerine 2001 yılından bugüne çok önemli başarılara imza atılan bir ekonomik politika izledikleriyle e, izlediklerini ifade eder e, bir e, yaklaşımla konuya giriş yaptı. Ve bundan sonra da e, içinde bulunan sıkıntılı süreci atlatabilmek adına çok önemli kararlarının ve de reformlarından olduğunu dile getirdi. E, tabii ki bu hususta geçmişe yönelik ne ölçüde ekonomik başarı vardır yoktur konusunu sizlerin takdirinize bırakıyorum. Ama önemli olan artık geriye bakmak değil, bundan sonra neler olabileceği konusudur. E, konu başlıkları itibariyle gerçekten önemli başlıklar vardı. Piyasanın önemsediği, cevap aradığı önemli başlıklar vardı. Bunların çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Sizler basından ve konuşmayı takip etmişsinizdir umuyorum ki. Ee, eğer fırsatım olursa akşam gece saatlerinde vereceğim analizde bu konunun ayrıntılarına e, girmek istiyorum. Ama ana başlık itibariyle. Bankaların likidite problemini çözebilmek adına bir takım şeylerden bahsetti ama bu bahsetmiş olduğu konu özellikle kamu bankalarını ilgilendiren bir durumdu. 28 milyar TL'lik bir rakam ifade etti. Bu rakamın dips olarak devlet iç borçlanma senedi sistemiyle, Kamu bankalarına bir kaynak aktarımı şeklinde söz konusu olabileceğini vurguladı ama e, bu konuda e, özel bankalara yönelik olarak çok önemli bir açıklamada bulunmadı. Özel bankaların likidite problemini nasıl çözebileceği, TL bolluğuna nasıl erişebileceği konusunda çok önemli bir ipucu veya detay vermiş durumda değil. Tarım ve hayvancılık konusuyla ilgili olarak bir takım projeleri olduğundan bahsetti ve bu konuyla ilgili olarak ise hayvancılık sektöründe hayvan sayısının artırılması ve diğer taraftan tarımla ilgili olarak ise Selacılık AŞ adı altında bir sistemin devreye gireceğini ve sebze, meyve ve hal yasası konusuyla ilgili olarak bu konuda atılacak adımlar sayesinde enflasyonu körükleyen gıda Faktöründe bir mücadele içine gireceklerinden bahsetti ve arkadaşlar en son olarak ise e, söz konusu olan batık krediler olarak adlandırılmış olduğumuz bankaların kabusu olarak görülen mevzunun da e, çok da korkulacak seviyelerde olmadığını dile getirdi. Evet. Bu açıklamalar sonrasında arkadaşlar dolar tl'nin 5.72.27 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşadığına tanık olduk. Açıklamalar sonrasında ise yavaş yavaş bir gerileme eğilimi oldu ve 5.67.45'lere kadar geldik. Borsada ise 98.500'ler civarında bu açıklamalar öncesinde bir yükseliş vardı ama açıklamaları takip olarak 97.300'lere kadar devam eden bir geri çekilme yaşandı. Şu an ise arkadaşlar borsada ee, bir 98 bine yönelik bir atak söz konusu. Genel anlamda gerek dolar anlamında gerekse e, borsa anlamında şunu söyleyebilirim ki a, yapılan açıklamalar, açıklanan bu reform paketiyle ilgili olarak piyasanın ilk algısı bir anlamda beklentileri tam anlamıyla karşılayabilecek şekilde olmadığı görüntü. Zira çok e, ciddiye alınabilir veya da gerçekten piyasaların ihtiyacı olan, sıkıntıları giderebilecek nitelikte umut bağlanabilecek bir açıklama olarak algılanmış olsaydı biz şu anda borsa endeksini zannediyorum ki 99 binler üzerinde hatta 100 bine yaklaşan bir eğilim içerisinde görebilirdik ve yine dolar tl açısından ise 5.60'lara yaklaşabilecek kadar bir gerilemenin hatta hatta 5.60'ın dahi aşağısında 5.55-5.60 bölgesinin dahi görülebilme olasılığından söz edebilirdik. Fakat gördüğünüz gibi tabii ki Dolar-TL ve piyasaların önemli sıkıntılarından bir tanesi de seçim belirsizliğidir. Bu konuda verilecek olan karar konusudur ama ilk anlık tepki itibariyle bir dalgalanma oluşanması bakımından bu konunun bir bahane edilmek suretiyle bir türbülans yaratılabilmesi adına bu tür atakların veya gelişmelerin olması beklenebilirdi. Fakat gördüğümüz kadarıyla Dolar-TL hala 5.65 olarak şurada görmüş olduğunuz dün geceki analizimden hatırlayacaksınız arkadaşlar. Kanalımızın üst bandı artık 5.66'lı 65'ler seviyesine ulaşmış durumda ve şurada gördüğünüz kırmızı ve beyaz kanalın üzerine çıkmış bulunuyoruz. Dolayısıyla 5.66-60 seviyesi artık önemli bir destek noktamız konumundadır ve bu desteğin üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. 5.72'ler civarını gören dolar tl'nin geri çekilmesinde şu an için bu seviyenin destek konumu olarak algılandığını görebilmekteyiz. Son durum itibariyle 5.67 47 seviyelerinde. Sevgili arkadaşlar hemen dolar TL konusuna girmiş iken ben sizlere e, önümüzdeki 2 saatlik süre için dolar TL'de hangi seviyelere dikkat etmek gerektiği konusunu vurgulamak istiyorum. 5.69 seviyesinin önümüzdeki 2 saatlik süreç için ee, bir destek ve pivot noktası konumunda olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin üzerine çıkılacak olur ise 571.50 ve 574 seviyelerinin e, günün pivot dirençleri olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliyorum. 569'un altında kalındıkça e, 566 ve 564 seviyelerinin gündeme gelme ihtimali mevcut görülmekte. Daha da aşağılarda ise 561 desteğimiz bulunuyor. Evet arkadaşlar, özellikle takip etmemiz gereken seviye bir kere daha vurgulamak istiyorum ki 568 e, günün zaten pivot seviyesi 568 olarak görülmekte, ama en önemli destek noktamız olarak ise 566, 60 seviyesini takip etmemiz gerekiyor diye söyleyebilirim. E, buradan arkadaşlar e, borsa açısından bakalım, bir de endeks açısından durumun ne olduğunu görmeye çalışalım isterseniz. E, bu grafikten evet. Evet arkadaşlar bu da endekse dair görüntüyü ifade eden bir grafiğimiz. Ben burada sizlere 60 dakikalık grafik olarak göstermek istiyorum. Hatta 60 dakika değil de daha kısa bir periyot olarak alabilir isem eğer 15 dakika olarak baktığımız zaman. Evet bu güne başlanmış noktamız değerli dostlar. 98.500 atağının olmasından sonra yavaş yavaş bir aşağı eğilimin gerçekleştiğini 97.200 lira kadar bir gerileme olduktan sonra şu bölgede şimdi ise 98.000'e yönelik bir hareketliliğin yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Bugün için arkadaşlar endekste dikkat etmemiz gereken en önemli seviye ise e, evet, e, 98.128 seviyesi önemli bir pivot noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde çıkabilirsek eğer... 98.760 ve buranın da üzerine çıkılabilir ise 99.400 seviyesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bunlar bizim pivot dirençlerimizdir. Belli noktaların üzerine çıkıldığı zaman nereye kadar yükseliş olabileceğini hesaplayan bir sistemdir. Veya ters bir mantık olarak ise 98.128 aşağısında kalındıkça 97.500 seviyesi ve bunun da aşağısında 96.800 seviyesi özellikle dikkat edilmesi gereken seviyeler konumunda. 96.800'ün aşağı kırılması durumunda ise 96.250'ye kadar cevap edebilecek bir geri çekilme olasılığını hesaplara katmak e, gerekiyor. Arkadaşlar az önce Sayın Berat Albayrak'ın yapmış olduğu açıklamalarda kamu bankalarına kaynak aktarılacağını ifade etmiştim. Ve bu kaynak aktarımı hususunda piyasada e, işlem görmekte olan kamu bankalarının en önemlisi olarak gördüğümüz, bildiğimiz Halk Bankası'nın önemli bir atak yaşadığına tanık olduk. %3.50 civarında bir atak yaşamış, bir prim yapmış ve 57.5 milyon civarında bir para girişi olmuş. Halk Bankası bu karardan oldukça, açıklamalardan oldukça memnun görünmekte ve Halk Bankasının kimler alıyor diye baktığım zaman ise 15,5 milyon lot civarında TEP yatırımın ardından da çok küçük miktarlarda olmak kaydıyla Meksa bizim ve City menkulün olduğunu görüyorum. Satıcılar cephesinde ise Tacirler Garanti ve QMB Finans Banka görmekteyim ancak Halk Banka TEP yatırımın çok önemli bir ilgisi olduğunu görüyorum. Teb yatırım arkadaşlar yabancı ordinoları kabul eden bir e, aracı kurumdur. E, bu durumu sizlere ifade etmem gerekiyor. Zira bu alımların e, önemli bir kısmının yabancılar tarafından e, gerçekleştirilmiş olduğu ihtimalini yüksek görmekteyim. Teb yatırım ile yabancı aracı kurumların e, koordineli çalışmalarını bildiğim için. Evet arkadaşlar bir de genel olarak tabloya bakalım isterseniz. Yani bu açıklamalar sonrasında. E, bu arada endekste kapandığım e, açıklamalar sonrasında borsa konusunda kimler almış kimler satmış noktasına bakacak olursak sevgili arkadaşlar Merrill ilk sırada görmekteyim. 71 milyon TL civarında bir satışının olduğunu görüyorum ve Merrill özellikle hangi hisseleri satmıştır e, hangi hisselerde satıcı şekline bakacak olursak Vakıfbank'ta 12 milyon, Türk Hava Yollarında 11.6 milyon, Kardemir'de, Akbank'ta ve Garanti'de. Özetle arkadaşlar Merrill için bankalar ve Türk Hava Yolları üzerinde bir satış baskısı olduğunu görüyoruz bu kararın açıklanmasından sonra. Bu 70 milyon rakamının, 71 milyon rakamının ikinci seansla birlikte daha da artma ihtimali e, olur ise, daha da artışı söz konusu olur ise, bu rakam 150 milyonlar civarına ulaşabilecek olur ise, bu durumda endekste önemli bir baskının oluşması 97 bin aşağısına gelerek 96 lira doğru devam etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir Zira Mereli' için satışlarını tep yatırımı karşıladığını görüyoruz ama tep yatırımın şu an için almış olduğu 56 milyon civarındaki alımı tamamen Ak tamamen ee, az önce ifade etmiş olduğum gibi Halk Bankası ile alakalı genele yayılmış bir alım söz konusu değil ve diğer kurumların ise alımlarının pek de yeterli olmadığını görüyoruz. Bu durumda arkadaşlar endeks adına ikinci sahası için dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda piyasa e, çok net bir karar vermiş durumda değil ama net olarak görmüş olduğunuz bir durum var ki yapılan açıklamalar, e, reform paketi adı altında yapılan açıklamalar aslında teorik olarak piyasanın hoşuna gidebileceği bazı maddeleri içeriyor tamamen boş veya tamamen daha fare doğruluğu şeklinde değerlendirmek mümkün değil ama yine de bu açıklamaların yeterli bulunmadığı ve yeterli olmamasına mütakip olarak da piyasalarda önemli ciddi bir atağın borsa adına söz konusu olmadığı diğer yandan ise ee, dolar-tl adına da önemli bir gevşeme eğilimi yaratmadığını görmekteyiz. Tabii ki şu hususu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda bizim piyasalarımızın odaklanmış olduğu konu sadece ve sadece bu ekonomik paket değil. Seçim belirsizliği, seçimlerle ilgili olarak İstanbul ile ilgili olarak yeniden bir seçim olacak mı olmayacak mı meselesi. Bu konu bütün dünya basını, bütün dünya... Ya basını ve Türk basını ve ekonomisi tarafından yakından takip edilmekte olan bir konu e, özelliğinde bu durumunda önemli bir faktör olarak piyasalar açısından e, değerlendirilmekte olduğunu dikkate al almamız gerekiyor. Değerli dostlar şu an için söyleyebileceklerim bunlardan ibaret piyasanın Berat e, al açıklamaları sonrasında vermiş olduğu ilk tepki ve içinde bulunduğumuz genel durum itibariyle sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdilik hoşçakalınız, selamlar, saygılar.